Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bir altı çayına daha hoş geldiniz. Aslında şu an düşününce neden kulaklık taktığımı bilmiyorum ama şu anda çıkarmaya çok güçlendim ama neyse devam edelim. Ee, çok da <gülüyor> önemli değil. Ee, evet, sizler sordunuz, ben de cevaplamadım, daha cevaplayacağım. Gördüğünüz gibi biraz sonra cevaplayacağım. Ee, yine dediğim gibi daha çok dünya, hayat falan böyle... Konulara öncelik verdim demeyeyim de işte video, kanal falan olmayan şeylere öncelik verdim. Ee, o, o, öyle şeyleri yayınlarda falan cevaplarız artık. Yayınlar her hafta oluyor az çok. Yapabildiğim zaman yapıyorum. Ee, birazcık böyle bir afalladım şu an çünkü Warhammer oynadım. Total Warhammer oynadım. Cesurca bir yenilgi aldı ben sonunda ama çok da umursamadım çünkü yenildim. Yenilince şey demiyor size. Aa, cesurca yenildin o zaman şöyle şöyle olsun falan demiyor. Ama neyse de de devam edelim. Evet, en son gönderinin altına bir sürü soru yazmışsınız. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Lakin Discord'ta en ufak bir soru yok. Discord'ta 6 çayı diye özel bir bölümümüz var. Eğer ki gönderileri yakalayamıyorsanız, soru soramadım ben sana falan diyorsanız... Discord'un 6 çayı, Discord sunucumuzun 6 çayı bölümünden, kanalından sorabilirsiniz soruları. Onlar kalıcı olarak orada kalacak. Ayrıca bunun altına da yazabilirsiniz. Artık videoların altındaki yorumlardan da sorularınızı alıyor olacağım. Ee, soru zenginliği olsun çeşitliliği olsun ne kadar soru o kadar iyi ee, hepsini cevaplayamayabilirim yine ve yine aynı soruları cevaplayamayacağım büyük bir ihtimalle teknik tek sorular dışında bazı belirtilmesi gereken sorular dışında o zaman hemen başlayalım he. ee, bu sefer tabii ki e, gördüğünüz gibi şöyle bardağımız da yerinde Hı. Göreceksiniz yani ne kadar çay kaldığını anıza böyle bir merak uyanmış sizde geçen bölüm okey çayımı görebileceksiniz yani içtiğim şey çay yani öyle duruyor. Ada çayı yok Adaç değil ne içiyorum ben ıhlamur çayı içiyorum burada yazmıyor burada sanki şuraya şu, bu kartonu görebiliyor musunuz ha, sanki şuraya bakıp söylemiş gibi oldum buradan okumuş gibi oldum yok buradan okumadım çok boş yaptım ben sorulara başlıyorum. Türkiye'de yaşamayı seviyor musun yoksa ilk fırsatta yurt dışına giderim diyen bir insan mısın? Bu arada soruların bir kısmı da kırptım. Gerekli okumayayım buraları dedim. Gerek yok dediğim yerleri kırptım. Ee, yine benzer sorular varsa kırptım falan plan. Klasik şey biliyorsunuz. Türkiye'de yaşamayı seviyor musun yoksa ilk fırsatta yurt dışına giderim diyen bir insan mısın? Ve reasons. Yani nedenlerden açıkla diyor. Ee, hayır ilk fırsatta yurt dışına giderim diyen bir insan değilim. Türkiye'de yaşamayı seviyorum çünkü burada zaten Kıbrıs'tan geldim. Eee... Çok farklı hissettiren bir yer. Farklı bir memlek etmiş gibi hissettiriyor gerçekten. Ee, yani ilk fırsatta yurt dışına çıkmam. Böyle bir şeyim yok. Burada kalmayı düşünüyorum. Burada iş yapmayı düşünüyorum. Geleceğimde burada düşünüyorum. Eğer ki çok güzel bir fırsat çıkmazsa karşıma. Hani Dese der ki abi gel Bethesda'da çalış. Hiç şey yapmam. Giderim Bethesda'da ya çalışırım. Çünkü dileğim o. Öyle. Ee, nedenlerim de. Bunlar yani ben seviyorum burayı. Tabii Türkiye'nin her yerinde yaşaman büyük bir ihtimalle ama şu an İstanbul'dayım İstanbul'u çok seviyorum çok hoşuma gidiyor burada yaşamayı çok seviyorum ileride de güzel şeyler öngörüyorum burası için iki sorum var birincisi dünyada en çok gitmek istedim ama ben evet her sorudan sonra e, çay içecektik Evet ona bir illaki şey diyecek şimdi abi çayından içmiyorsun içiyormuş gibi yapıyorsun falan diye İki sorum var abi. Birincisi dünyada en çok gitmek istediğin, en çok ünitemni, tarihini sevdiğin ülkeler neler? İkincisi de yabancı ülkelerden en çok sevdiğin tarihi karakterler kimler? Ünitemni sevdiğim en çok sevdiğim ülke Finlandiya ama Finlandiya kesinlikle ilgimi çekmiyor. Tarihini, tarihini sevdiğim ülkeler neler? Japonya en çok merak ediyorum. Kore'yi falan merak ediyorum. Yani onun dışında özellikle şuraya gitmek istiyorum dediğim bir yer yok. Böyle hani kültürel açıdan, tarihi açıdan, yönetim açısından. Las, Las, Las, wow. Las Vegas Vegasta değil, Los Angeles'a. Ee, gitmek istiyorum aslında çünkü Los Angeles. Ee, sanki böyle İstanbul vibe verebilecek bir yer en azından şey olarak, hava olarak, şey olarak falan. Ama yani özel bir gayretimde bir şeyim de yok. Ee, yabancı ülkelerden en çok sevdiğin tarihi karakterler kimler? ha? Genelde Japon komutanları falan seviyorum. Ya. Tarihte öne çıkan bazı Japon komutanlar genelde kıvraklığıyla çıkıyor, şeyle çıkıyor. Çünkü diğer Japon komutanları biraz daha muhafazakar komutanlar. Bazı fikir yapılarına takılıp kalmış durumdalar. Çok çevik bir şekilde düşünemiyorlar. O yüzden e, tarihteki, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki veya onların arasındaki veya öncesindeki sonrasındaki Japon komutanlar genelde çok ilginç karakterler oluyorlar. E, Mercury'yi tanımak isterdim. Mercury'yi... E, Polonyalı bir kimyacı slash fizikçi kimyacı fizikçi yani iki Nobel ödülü var Mercury'nin birisi yine fizikte diğeri kimyada sanırım radyasyon üzerine çok deney yapıyor zaten o şekilde ölüyor radyasyon zehirlenmesi geçiriyor sanırım öyle bir şey var tarihte bu arada iki Nobel ödülü almış sadece dört kişi var Mercury de bu dört kişiden birisi. Ee, kocasıyla birlikte çalışıyor aslında ama kocasına bir at arabası falan çarpıyor ölüyor kocası falan böyle çok ilginç bir şey var bir ara Fransa'ya kaçıyor ediyor bunlar olurken Polonya her daim atış altında şey altında falan ilginç bir hayat var ee, şöyle düşünce o kadar da çok şey gelmiyor aklıma ama ne vardır iddaki çok fazla şey vardır ya yani Apari bir videonun konusu o tarihte karşılaşmak istediğim karakterler, yazarlar var abi, film yapımcıları var, yönetmenler var, e, oyun sektörünü yaratan insanlar falan var, e, girişimciler, e, komutanlar, e, filozoflar e, çok çok fazla kişi var arkadaşlar. Başka bir videonun konusu diye bu zaman. Daha çok rica olacak ama benim gibi sınava çalışan veya zaman olmayanlar için yayınları kısa kesitler halinde atar mısın? Yayınları şu an uzun kesitler halinde atmam bir aslında kanalı destekleyen bir format bu. Çünkü kısa kesitler halinde atmam demek daha sık videolar atmam demek. Çünkü benim zaten çekim sürem belli. Hafta sonunda birkaç saat ayırıyorum kendime bu süre boyunca çekim yapıyorum. Yani o süre boyunca zaten videolardan birisi pert olmuşsa pert olmuştur yarısı gitti falan gibi bir mod oluyor. Ee, San Riyaz, geçenki San Riyaz e, videosu biraz böyleydi. Aslında ana, bölü, ana serinin bir bölümü değildi. E, bu videoda bir şey de olmuyor. Ama onu bir şekilde atayım, değerlendireyim dedim. Biraz öyle. Ha işte kısa kesitler halinde atmamanın sebebi şu an şeye uyması. Ee, YouTube'un e, kanalı destekleyecek bir şekilde. E, o, o şekilde desteklemesi işte. E, zaten süper bir, bir destekleme değil ama en azından öldürmüyor kanalı. <gülüyor> öyle bir şey var. Bir de bana da iyi geliyor. Çünkü işte 15'ler 20'şer dakika video çekemiyorum. Çünkü o zaman ortada bir giriş çıkış yapmam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Böyle bam diye ortada kesmek de istemiyorum videoyu. Ee, öyle. Ee, bir de şey tarafı var tabii arkadaşlar. Şey yapmanıza gerek yok. Yani YouTube en son sizin nerede kaldığınızı takip ediyor. Yani aynı videoya tıkladığınız zaman kaldığınız yerden sizi şey yapıyor. Ee, bana çok da bağlı bir şey değil. Bir şey değil aslında bu. Sizin için pratik açıdan bir şey değişmiyor. Ben öyle yapıyorum ben hiçbir zaman mmm, lanet olsun be videomun şimdi 20 dakikası daha var oturup bunu izlemem lazım gibi bir şey demiyorum izledim videoları izliyorum bir arada gitmem gerekiyorsa gidiyorum arkadaşlarımla başka bir şey yapıyorum öyle yani Netflix gibi biraz 40. dakikada kalmışsan ya 20. dakikada kalmışsan oradan devam edebiliyorsunuz güzel bir şey yani şu an kısa hisleri halinde yapamayacağım en azından şu an için ama ben şeyi unuttum. Dur şunların içeyim. içeyim. Okey bu birinci, şey ikinci soru için de. Çünkü birinci sorunun üstünden içmiştim. Bu da, midem yandı. Bu üçüncü soru için. Hmm. Ne kadar inandırıcı değil mi? Ama gerçekten keyif alıyorum çay içmekten, kahve içmekten. Çok hoşuma gidiyor. Çok kötü olmasından dolayı izlerken kahkahalara boğulduğun film var mı? Bunlar şimdi böyle iki üç soru birlikte yazılmış, o yüzden hepsini cevapladıktan sonra içeceğim. Ee, kahkahalara boğulduğun film yok. Çok kötü olmasından dolayı. Çok kötü olduğu için izlediğim ve hayranlıkla ve hayretle izlediğim film izlemeye devam ettiğim filmler var. Ee, çok absürt olduğu için izlemeye devam ettiğim filmler var. Airplane var, Monty Python'ın filmleri var, Sketchleri falan var. Onları izlemeye devam ettim. Ama hatırlamıyorum bir o, e, film çok kötü olduğu için beni kahkahalara boğacak mı? Çok kötü olduğu için beni kahkahalara boğ boğan oyunlar falan var. E, şu an hatırlamıyorum. Ama yani geçen video bunu kanal alıyor az çok. Böyle şeyler var ama yani şu an aklıma bir film gelmedi. En sevdiğim kurgusal karakter ve sebebi. En sevdiğim kurgusal karakter ve sebebi. Hemen aklıma gelen bir kurgusal karakter yok ya. İlla ki arkadaşlarıma veya çevreme bahsediyorumdur ama. Yani şöyle bir düşününce aklıma Bam diye oturan bir kurgusal karakter yok. Şöyle duvarlara falan da bakayım çünkü e, burada da baya bir poster, poster bir şeyler var. Kratos falan olabilir belki. Kratos e, girebilir bu e, şeye, bu kategoriye. E, Booker Dwyer girebilir bu kategoriye. orada. O da çok güzel bir karakterdi, baya şok Infinite'tan. Um, ha tabi sahne sahnesi hiç düşünmedim bile nasıl, nasıl, nasıl düşünmemişsem ve çok güzel karakter Mike Turner çok güzel müthiş bir karakter ee, Big Smoke güzel bir karakter Rider da iyi karakter ama Big Smoke kadar güzel bir karakter değil ee, Tempene falan bunlar güzel karakterler Tempene ve Plus güzel karakterler CJ biraz ortada bir karakter Sweet aslında biraz ortada bir karakter. Böyle daha çok çevresindeki, çevrelerinde olan şeylere tepki veren karakterler bunlar. Öyle. Um... Ulan şey hatırlıyorum sanki. Ha bu karakteri çok sevdim dediğim birisine şey hatırlıyorum sanki son zamanlarda ama. Ha bu arada bugün Warhammer oynadım dedim ya. Uzun zaman sonra e, videolar ve yayınlar dışında oynadığım tek oyundu. Yani sadece kendi başıma keyif alayım, eğleneyim dedim. Tek oyundu Warhammer. Hala oynuyorum aslında. Devamda ediyorum ona. Ha, şimdi içebilirim. Ama videolarını izlerken insanın gülümsemesi geliyor. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmaya kalmaya devam et yapıp sen de çok değerli dostum, sizler de çok değerli ahbaplarım. Hmm. Eski günleri özlüyor musun? GTA San Andreas içeriğinin az olduğu dönemleri? Mesela kanal artık o kadar e, yaşlı oldu ki... ...tam eski dönem derken, eski günler derken neyi, neyi kastettiğinizi tam anlamıyorum. Çünkü San Andreas vardı bir ara, o eski dönemdi. Sonra San Andreas'tan Fifth çıktık, başka şeylere ka kaydık. Minecraft, Skyrim e, falan. Onlar da eski dönemdi. Sonra onlardan sonra gelen başka başka dönemler var. Fluff dönemi falan var. O zaman da San Andreas yoktu mesela... Ama sonra bir ara geri geldi. Sonra bir ara geri gitti. Şimdi yine geri geldi. Ve yani eski günler arkadaşlar genelde özlenecek günler. Özlersiniz. Geçmiş hep özlersiniz zaten. Geçmişi özlemeyeceğiniz anlar vardır da yani. Geçmişte hep özlersiniz geçmişi. Ya ben çok saçma sapan anları özlüyorum abi. Hiçbir keyif almadığım kötü kötü yerlerde kötü zaman geçirdiğim anları falan da özlüyorum. Ondan hosla acısını yapıyorum. O yüzden kelime şöyle bir kafa yapısı verdim. Özleyeceğim günleri bırakayım geleceğe gibi bir kafa yarattım. Ama çok aktif bir uğraş değil ama içinde bulunduğunuz e, anı, şu anı, içinde bulunduğunuz zaman dilimini e, güzel bir şekilde değerlendirmek için iyi bir bahane. E, geleceğe, özleyeceğiniz anları bırakın. Geçmişe bakıp da ah be şu anları çok özerim diyorsanız, e, demek ki güzel vakit geçirmişsiniz. Ne güzel bu sizinle alakalı bir şey. Şu an sizin kötü bir vakit, şey, iyi bir vakit geçirmenize engel değil. Şu anda yine güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Midemden sesler geldi az önce. İnanamıyorum. Midem çok iyi değil bu aralar. Öyle yani bu konuda onu demek istedim. Ve yine bir çayımı içiremezdiniz. De. FNAF'a devam edecek misin? Hayır. Fazmafobi oynamayı düşünüyor musun Serdar abi? Fazmafobia oynamayı e, düşündüm bir ara. E, ama sonra ha okay. şu an oynayacak kişi var ne de elimde fazmafobia var dedim. E, zaten her daim bir şeyler oluyor kafamızda. Bir planımız oluyor, bir şeyimiz oluyor. O yüzden oyunu almadım. E, eğer olur da ki falan gönderilseydi alabilirdim oyunu. Olabilirdi belki. E, yani oynayabilirdim. Ama şu an için düşünmüyorum. Belki gelecekte, belki değil. Bakalım. Bakalım zaman e, ne neyleri getirecek. Biraz akışına bırakmak gerekiyor işte tüm bu e, şeylerin hepsini biraz akışına bırakmak gerekiyor. Ben zaten e, kanalda böyle tek düz olsun istemiyorum. Fark, farklı şeyleri de getirmeye çalışıyorum. Öyle yani dediğim gibi e, akışına bırakın, şu an yaşamaya çalışın. Böyle. <gülüyor> follow tasarımcılarından biri olmak ister miydin? Cevap ise evet ise peki neden? Az önce çayı düşürüyordum kulpundan çekerken. Çok korktum. Çok korktum. Fallout tasarımcılardan biri tabii ki olmak isterdim. Çünkü ben Fallout fanı birisiyim. Yani klasik Fallout'lar oynamadım ama ilk ilk oynadığım RPG benim Fallout 3'lü. Ve çok hoşuma gitmişti. Ve o, o günden itibaren benim bir Fallout hayranıyım. Aynı zamanda ben hikaye yazan da bir... Ya ben bir Fallout hayranıyım. Çok sağlam bir Fallout hayranıyım. Ben hikaye yazan birisiyim. Ben oyun sektöründe yer almaya çalışan da birisiyim. O yüzden Fallout tasarımcılardan biri olmak ister miydim? Wow tabii ki isterdim. Bu, bu, bu büyük bir ihtimalle Okey sen hayatta yapmak istediğini yaptın. Dedirtecek bir an. Hani öyle Hayatta öyle bir an gelecek ki Ben kelime diyeceğim Okey sen şu an Fallout tasarımcısın. Wow Okey ben mutlu bir insanım artık. Çünkü yapmışım yapacağım. Gibi bir durum var. Öyle. Bu cevabın üzerine de yine bir yudum alayım. Team Fortress 2 oynadın mı? Oynadıysan en sevdiğin karakter kim? Team Fortress 2'yi ben çok az oynadım. Çok uzun zaman önce çok az oynadım. Ama en gözüme çarpan karakter Pyro mu? Pyro, öyle bir şey var. İtfaiyeciye benzeyen bir değerli dostumuz var. Onlar şey yüzünden çok severim. Tanıtım videosu yüzünden. Çünkü çok güzel... Düşünülmüş bir videoydu. İnanılmaz güzel düşünülmüş bir videoydu. Ee, o yüzden yani. Çay o kadar soğudu ki artık elinde tutabiliyorum. Abi 7. sınıftan beri izliyorum seni. Şimdi 12. sınıf oldum. Üniversite sınavına girdim. Hayata dair çok şey öğrendim ama daha yolun başındayım. Bunu da biliyorum. Uzun lafın kısası. YKS'nin getirdiği bazı merak konuları var. Kaç yaşındasın? Bir mesleğin var mı? Okuluysan hangi bölümü okudun? Geleceğe dair hedeflerinden bahseder misin? Entelektüel biri olduğunu düşünüyorum. Hayata yaklaşım tarzın olsun. Böyle olmanda etkili olan sebepler ne? Ee, şimdi sırayla. Ee, 20 5'i bitirmek üzereyim. 26'ya girmek üzereyim. Yani 20'li yaşları yarılamak üzereyim. Böyle bir şey var. Bir mesleğim... Bir meslek oluşturmaya çalışıyorum kendim için. Evet, bir meslek edinmeye çalışıyorum. Yazar olmaya çalışıyorum. Hikaye anlatıcısı olmaya çalışıyorum. Oyun sektöründe veya gerçek hayatta. Tüm düzgü kitaplarla falan. Kitaplarla bilmiyorum ne kadar mümkün bu ama... Deniyorum, yine de deniyorum yani. Sınırlarımı, zor, sınırlarımı zorlamıyorum da sınırlarımı bilerek hareket ediyorum. ...gerekli enerjiyi harcıyorum... ...gerekli özenle göster, gösterdiğini düşünüyorum... ...öyle... Ee, okudu, e, ...hangi bölüm okudum... ...bilgisayar mühendisliğindeyim şu an... ...İTÜ Bilgisayar Mühendisliğindeyim şu an... Ee, ...geleceği dair hedeflerinden bahseder misin... ...geleceği dair hedeflerim işte... ...kitaplar çıkarmak, öyküler yazmak... E, oyunumuzu e, ...satmak... Sat, ...satış yapmak... E, oyunumuzun başarılı olması... ...belki oradan bir stüdyoya şirkete doğru gider... ...o bütün e, olay... Um, geleceğe dair hedeflerim bunlar. Yani ben hiçbir zaman yerimde durmak isteyen birisi değilim zaten. Okey şu an iyiyim ben burada duracağım bir gram da hareket etmeyeceğim demem. Ee, i̇lerlerim şey yaparım. Ee, ha ben ön... hakiki okay, geleceğe dair hedeflerine devam ediyorum. Ben önceki soruda cevaplamadım sandım. Sonraki soruya bakarak. Ee, Okey geleceğe dair hedeflerim bunlar derken de zaten güzel üst üste geldi entelektüel biri olduğunu düşünüyorum hayata yaklaşım tarzın olsun böyle olmalar etkili olan sebepler ne ya? neler şimdi arkadaşlar zaten biraz yani bir iki şeyin farkındaysanız birazcık zekiyseniz şeyseniz her makul insan gibi hayatın bir noktasında kendinize şunu dersiniz "Okay sanırım benim zihnimi biraz daha zenginleştirmem gerekiyor düşünce hafızımı biraz daha derinleştirmem gerekiyor diyeceksiniz bunu zaten makul bir insansınız bir noktada yani dedikten sonra işte okey benim beni geliştirebilecek, bana yardımcı olabilecek neler olabilir acaba çevremde ee, gibi sorular sorarsınız kendinize. Ee, bu illa, yani Yetenekleriniz de tabii bu olaya dahil. İşte hani he, he, yazılım öğren falan e, olayı var ya veya işte ne bileyim e, sanat yapmaya çalışırsınız veya başka bir şey olur. E, tabii bunlar da olaya dahil ama kendi kişiliğinizi de geliştirmeye çalışırsınız. Kendi zekanızı da geliştirmeye çalışırsınız. Çünkü zeka biraz şey gibi... Ee, para beme gibi bir şey para gibi zeka doğru şekilde yatırırsanız sakatlanarak geri gelecek bunu bunu iseniz Okey o zaman yani zamanınızı ona göre kullanırsınız yani öyle ee, ben kendim geliştirmeye odaklanan birisi olduğum için her konuda her zaman böyle bir yol izliyorum The way of the youtuber fans. <gülüyor> o zaman şey ben öncekinde. Önceki 3 soruda çay içip içmediğimi hatırlamıyorum o yüzden içeceğim. Çayım da bitiyor azıcık küçük küçük yudumlar halinde içeceğim. Şu an koca bir yudum aldım diye şey yaptım. Fransa iç savaşıma gidiyor sanmıyorum öyle diyorlar ama öyle olacağını hiç sanmıyorum. Abi yabancı ünlülerde görülen, daha çok görülen bir durum var olan ünlü olmayı lanet gibi görmek ve her fırsatta keşke ünlü olmasaydım gibi cümlelerle bunu dilendirenler haklı mıdır? Neden böyle düşünüyorlardır? Ünlü olmanın kötü yanları, iyi yanları nedir? Ve hangisi hangisine baskın geliyor? Yorumlarsan sevinirim. Bence ünlülerin hepsi ünlü olmayı bir lanet olarak görmüyor. Bir kısmı hatta kendini, insanların kendisine tapınmasını istiyor. Bir kısmı da, e, tam teres bir şekilde gayet makul bir şekilde yaşıyor bütün bu hayatı. E, Sıradan mütevazı bir hayatlar yaşıyorlar. Yani şey olarak tavır olarak çünkü biliyorum yani önlü insanların bir kısmı çok kötü yerlerden geliyorlar çok kötü şartlardan geliyorlar diyeyim daha doğru olur o yüzden kendilerine verilen bu yeni fırsatların hayatların aslında bir şans olduğunu gayet iyi biliyorlar diğer yandan tabii ki önün getirdiği büyük dezavantajlar var sonuçta özel hayatınız artık o kadar da özel olmuyor kendinize ayırdığınız vakit giderek azalıyor böyle şeyler de var yani şu an sadece yüzeyi kazıyoruzdur ama yani biraz kişiye bağlı ya eminim özel hayatını özel tutabilen insanlar vardır işiyle hayatını ayırabilenler vardır biraz kişiye bağlı duruma da bağlı ne iş yaptığına da bağlı Hangisi hangisine baskın geliyor işte yani tamamen duruma bağlı bence nasıl idare edebiliyorsan idare nasıl bir idare etme mekanizması oluşturmuşsan kendine o zaman bir yudum daha alıyoruz. Liberal bir toplumda yaşamak mı yoksa otoriter bir rejimde yaşamak mı ben otoriter bir rejimde yaşamak istiyorum dediğim zaman inanacak mısınız bana şu an? yani bence kimse inanmayacak. Senin bir süper gücün olsaydı ve bu süper güç aşırı anlamsız ve gereksiz bir şey olsaydı bu nasıl bir süper güç olurdu? Çayım asla soğumasın falan. Ee, yani çayım asla soğuma. Aslında sıcak içeceklerim, yani içeceklerimin e, ısıl dengesi asla değişmesin. Güzel bir süper güç olabilirdi. Veya şey de olabilirdi. E, asla doymayayım. Çok kötü bir süper güç olurdu. ve vay be. Asla doymayayım değil de e, kilo almayayım. Belli bir noktadan sonra kilo almayayım. Güzel bir süper güç olurdu. Kilo vermeyeyim de o, diyebiliriz sanırım aynı noktada. Bilmiyorum. Bakalım. Bunlar güzel anlamsız. Hiçbir şekilde kullanamayacağım. Başka insanlar için kullanamayacağım. Tamamen kendi yararımı e, yapacağım süper güçler olurdu. Ve o kadar keyif alırdım ki bu durumdan. There you go. Key, okay, sanırım. Son yani son sorulara geldik. Güzel. Dışarıda yavaş yavaş bitiyor. Ben Benim işimi görebiliyorsunuz değil mi? Evet görebiliyorsunuz. Okey. Echoes of Insanity için çok heyecanlıyım. Echoes of Insanity bizim yaptığımız korku oyunu. E, aşağıdaki açıklama kısmından mevcut. Oraya bakarsanız ve diğer bütün başlıklara bakarsanız çok sevinirim. İlginizi çeken bir şeyler olabilir. Echoes of Insanity için çok heyecanlıyım. E, yani kozmik korku yazarı olarak senin olman çok hoşuma gitti. Sadece, sence artık Lovecraft'in oyunların yanına senin öykülerinin yer aldığı adı da 146 tarzı hikaye kategorisi olabilir değil mi? E, 146 tarzı diyeceklerini sanmıyorum. Eee... Yani o janrının belki bir alt janrası gibi bir şey belki bir noktada doğar bilmiyorum. Ben bu bir şeyleri yeni bir şeyler denemeyi seviyorum. Ee, bazı konuları iyice deşmeyi, incelemeyi seviyorum. Ee, sub janralarla oynamayı seviyorum. Ee, alt türlerle diyeyim. Zarım daha olur. Ee, olabilir. Belki. Çok sevedim. Böyle heyecanlandığınız için çok sevmedim ben de çok heyecanlıyım hafif de heyecanlandığım kısımlara gidiyoruz hani yine tabii oyunun yapım sürecinin en başında olmasak da yine de bayağı başındayız bir süre çok uzun olmayan bir süre buralarda takılacağız ama heyecanlandığım süreçlere girdik O zamanı büyüdüm daha Abi kendi felsefem var mı ve takip ettiğin youtuberları söyler misin? Birbiriyle bağlantılı iki soru. <gülüyor> Aslında birbirleriyle bağlantılı yani şey kendi felsefem var mı dediğiniz arkadaşlar zaten felsefe sözcüğünün kökeni bilgi sevgisi veya bilgi arayışı demek. Yani o şey değil. Felsefi bir insanım diyebilirim. Zaten böyle açıklamak daha doğru olur. Ama takip ettiğim diğer ...youtuberlara nasıl bağlayacağım bunu? Ben kendimi geliştirmek isteyen bir insanım. O yüzden takip ettiğim youtuberlar da... Ee, ...aslında bana bir şeyler katabilecek youtuberlar. İzlediğim videolar da bana bir şeyler katabilecek videolar. Bu ben 7-24 belgesel tarzında videolar izliyorum demek değil. Ama yine de... E, ...mesela diğer youtuberlardan bahsedecek olursam... E, ...Maniye True Nerd diye bir kanal var. İngilizce videolar yapıyor. Kendisi de İngiliz zaten. E, Gayet güzel videolar yapıyor, böyle kesiyor, editliyor. Ee, bir belirli temalar e, çevresinde e, yapıyor videolarını. Oynadığı oyunlar da belirli temalar çev çevresinde. İşte Fallout oynuyor, işte Skyrim oynuyor, e, Total Warlar falan oynuyor. E, ya böyle bir e, YouTuber. İşte başka başka YouTuber'lar da var tabi. E, ama ...genelde takip ettiğim YouTuber'lar... ...okey bana nasıl yardımcı olabilir... ...bu izlediğim içerik tarzını düşünüp... ...ondan sonra üzerine karar kırıldığım... ...Youtuber'lar. Zaten diğer türlü çok... Ya ...ancak uyurken... ...izleyebiliyorsunuz. Yani beyninizi... ...uyuşturuyor. Gözler yavaş yavaş... ...kapanıyor. Ancak bu... Yani ...en uçta bunlar olabilir. Ee, boş... ...açısından. boşluk açısından. Tabii şu an yabancıları saydım ama... ...öyle. Ee, Dini inancın nedir? Bu soruyu doğrudan cevaplamayacağım. Neden bu soruyu cevaplayamayacağımı açıklayacağım. İnanç özellikle eğer şeyden bahsediyorsanız yani dini inanç derken işte İslam, Hristiyanlık, Budizm ne bileyim gibi şeylerden bahsediyorsanız, Hinduizm gibi şeylerden bahsediyorsanız zaten şu noktada şunu diyemiyorsunuz. Okey ben şu hesapları yaptım. Ve şu hesaplar yaptığım için şuna inanıyorum falan diyemiyorsunuz. Çünkü e, e, Tanrı'dan bahsediyorsunuz. İşte cennetten ölümün sonrasından falan bahsediyorsunuz. Yani e, bildiğimiz evrenin dışından bir şeylerden bahsediyor oluyorsunuz. E, şimdi böyle olduğu için durum... E, böyle şeyleri başka insanlarla tartışmak bana çok manasız geliyor. Ya benim bir inancım var tabii ki. Ya bunu hemen bu, burada açıklamayacağım. Çünkü soru doğrudan sorulmuş. Eee... Ama yani böyle inançları insanlarla tartışmaya çalışmak tartışmaya çalışmak derken işte ya, konusunun açılması veya konuşmak benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü biraz şey oluyor. Okey biraz sezgisel bir şey. Hani neye ne, nasıl hissediyorsan o zaman bu noktada öyle e, inanacaksın. Yani bir şey hissetmiyorsan da o zaman inanmayacaksın gibi bir şeye giriyorum ben. Böyle bir düşüncem var. Öyle o yüzden... İnsanların, inancının biraz en azından felsefi noktada kendi içinde yaşanması gereken bir şey. Tabii ki inancının getirdiği bir takım etkileşimler, toplu kurallar olabilir. Onları yine benzer şekilde kendi inancını yaşayan başka insanlarla paylaşabilirsin. Ya böyle, az çok böyle. Sanırım anladınız, biraz dolandırdım soruyu ama sanırım anlatabildim derdimi. Ve bunun cevapladıktan sonra da son soruyu... Ha şey, sonuncu şey cevapladıktan sonraki soru değil bu. Ee, şey yapacağız. Sonuncu yudumu alacağız. Abi her şeyi akışına bırak diyor da... Sen de bir bilgi vermiyorsun ki niye böyle yapıyorsun? Sonra da üzgün... Şey, surat. E, ya arkadaşlar çünkü öyle. Yani ben şu an dersem... Arkadaşlar yarın Minecraft var dersem... Yarın da Minecraft yetiştirmek zorunda kalacağım. Gelecek haftaya şu yayınları yapacağım dersen... O yayınları yetiştirmek zorunda kalacağım. 3 hafta içinde gizem videosu yapacak ders, yapacağım dersem, 3 hafta içinde gizem videosu yapmak zorunda kalacağım. Ben meşgul bir insanım. Yoğun bir insanım. Meşgul ve yoğun olmadığım zaman da dinlenmeye ihtiyacım var. Normalde bugün dışarı çıkıp çalışacaktım. Çalışamadım çünkü inanılmaz yorgundum. Bütün hafta, hafta sonu boyunca iş yaptım. Ve e, dün 9'dan sonra falan birkaç saatlik boşluğum oldu. Dedim okey ben kafamı şuraya koyacağım ve şu an... Yığılacağım buraya. Boş boş dizi izleyeceğim. Falan gibi bir kafaya girdim. E, o da yetmedi. E, doğru düzgün de uyuyamadım zaten. Kafamda bir takım şeyler vardı. Televizyon gördüm abi kafamda. Televizyon almak istiyorum bir süre. Çünkü evdeki televizyon çok küçük. Ve rüyamda televizyon gördüm. İnanılmaz. Neyse bir ara artık televizyon ve Bir daha televizyon üzerinde rüya görmem. Ha, neyse ama yani bugün o yüzden böyle boş verdim. Bugünü dinlenmeye ayırdım olduğu gibi. Ona rağmen dönüp altı çayını da çekeyim dedim. Ee, e böyle o yüzden e, bir söz veremiyorum bir şey diyemiyorum e, söz vermeyeceğim de demeyeceğim de ha, Eğer yeterince gözlem yapmışsanız kanalın kendine kendi kendine has bir düzeni var zaten bunu, açıklamayacağım bunu yani, düzeni var dediğimde tamamen kendi keyfime göre ve sezgilerime göre gidiyorum ama e, az çok ne bekleyeceğinizi biliyorsunuzdur böyle bir durum var e, o yüzden akışına bırakmanız gerekiyor. O yüzden e, şey yapmanız gerekiyor. Ah bu hafta da gizem gelmedi diye üzülmenin bir manası yok arkadaşlar. Yani gizem yapan başka kanallarda var. Ha, abi anlamıyoruz onlar İngilizce yapıyorlar falan diyorsanız ya o zaman İngilizce öğrenin. Yani bu kadar e, mahrum kalıyorsanız kendi keyfinizden bir, bir dil öğrenmek bunun için çok güzel bir bahane olur. Hem kendinize bir şey katmış olursunuz hem de dili öğrendikten sonra e, keyfinizi devam edebilirsiniz. Yani... Gizem videoları yapmak bana hayatımı kazandırmayacak bunu net bir şekilde biliyorum. E, o yüzden e, başka şeylere yöneldim. O yüzden zamanımı onlara har harcıyorum gibi, bir, onlara ayırıyorum harcıyorum olmadı orada e, gibi bir durum var. Böyle yani durum böyle. Evet e, bu da sonuncu sorumuzdu. ve bitti. Çayı bitirdik. Ee, sorularınız için çok teşekkürler. Ee, yine e, bu videonun altındaki yorumları da gelecek altı çayına soru olarak kabul edebilirim. Ee, soru çeşitliğini artırabiliriz. Ee, güzel olur. Sorular gittikçe çeşitleniyor ve farklı kazanıyor, derinleşiyor, e, kişisel oluyor. O çok hoşuma gidiyor. ...güzel bir sohbet ortamı oluyor bence. O yüzden bunun içine başlamaya teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumların altına yazabilirsiniz sorularınızı. Olmalı Discord sonucumuzda 6 çayı diye ayrı bir kanal var. Oraya da yazabilirsiniz. Orada kalıcı olarak durur zaten. Ben de oradan dönüp bakarım. Veya yine sonraki 6 çaydan önce de bir gönderi yayınlayacağım YouTube'da. Topluluk sekmesinde. Yine oradan bakabilirsiniz. Ee, ve e, izlediğiniz için Hepinize teşekkürler Lütfen like'larınızı ve yorumlarınızı e, yorumlar, yorumlar, haha Like atmaktan ve yorum yapmaktan çekinmeyin e, Daha fazla sizin için İçinize aşağıdaki e, Açıklamadaki Başlıklara konulara bakabilirsiniz İlginizi çeken bir şey olabilir orada Sonraki videoda görüşmek üzere Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle Bay bay